Bütün mutlu aile, mutlu çift, mutlu sözlülük, mutlu mutlu bir inşanlığı, işte. tabii evet. ki Bizi bir, bir kitap ama 200'e yakın konu var. Mesela bir tanesini rastgele açın. Hayata bakış açısını nasıl kuracağız? Pozitif bir çevreden etrafımıza, çerçeveden etrafımıza nasıl bakacağız? Geçmişimizi nasıl fark edeceğiz? Kendi varlığını yanlış yerde duyurmak yerine... Saldırganlık ve kızgınlık yerine nerede de kendimizi gerçekleştireceğiz. Çocuklar ne olsa hırsızlık yapmazlar mesela çalma davranışı yapmazlar. Paylaşım nasıl olmalı? Zamanın doğasında yeri olmayan olgu telafi nasıl telafi edeceğiz? Bozuk binat gibi insanlar vardır. Sürekli geçmişinden bahseder, bizi de dibe çekerler. Beraber e, ölür gideriz. Beraber